Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ardur. bugün sizinle birlikte SCP 096 oynayacağız ee, Evet şu an arkadaşımızın peşinden koşuyor bu Bir bakalım evet Uzun bir süre oldu bunu bayağıdır oynamıyorduk 2 yıl mı 3 yıl mı ne önce girdim ben, ben son. galiba <gülüyor> Biz bayağı korkuyorduk bundan böyle gelince böyle aa falan yapıyorduk Enes'le birlikte Şu an o kadar korkunç değil gibi geliyor bana ama Geliyor <gülüyor> Abi baya geliştirmişler oyunu bu arada, animasyon anlamında gerek e, grafik anlamında. Yani ışıklandırmalar falan çok hoş duruyor. Ben çok beğendim yani. Bunun bir şey modu var, hah şöyle yapalım, aynen. Biraz böyle koşalım. Nerede bu bizim canavar? Biz buna William falan diyorduk ya, aha şurada. William'a bakalım. Geliyor ha. Hop Türkan'sı öldürdü. Arkadaşlar biz YouTube'a geri döndük. Ee, bunu bunda belirtmek isteyeyim, istedim. Haber. Hiç bak. Hacı biraz yemek yesen mi acaba? Yani kilo falan alsan hoş olabilir gibi biruna geliyor. Ben öldürecek inelim. Yok. Aa garip. Dur takip edelim. Nereye gidiyorsun lan? Bu arada evet, e, kamera biraz kaliteli olması lazım. 1080 60 bir video bu. Belki bir çoğumuz bana ne falan diyorsunuz ama Güzel yani kaliteli olduk. Kapılardan geçmek güzel oluyor. Hop merhaba. Ne haber? Bende 096'yım bu arada. Bir şey ben e, 049'um. SCP 049. Fark etmişsinizdir de söylemeyi unuttum ben. Tipim böyle yani biraz. Ne haber? Aa yüzüne baktık senin değil mi? Oo bu kim o? E ne yapıyorsun? Şey vardı ya biz bir ara böyle geyik yapıyorduk, kafama vurma falan diyorduk. Ya, kafa atıyor ya aşağı doğru. Vileme bakalım, ah kafama vurma, hayır kafama vurma. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı falan unutmayın. Bunları ben artık söyleyeceğim videolarda. her evet, güzel basabildim. Bu bana gelecek değil mi şimdi? Bir şey diyeyim mi, bu bana gelemeyecek. Şu kapıdan geçebiliyor mu kendisi bilmiyorum da. Geçebiliyormuş, geçebiliyormuş, geç <gülüyor> Öldük yine. Ne, ne oldu bu? Kameraya şey Burada da bazı Umlu elemanlar takılıyor. Ee, Arapça, Arapça mı? mı? Galiba. Biraz koşalım. Nerede bizim Billion? Kırmızı kırmızı ışıkları var. Ah orada. <gülüyor> İyi yapmış biri getirdi buraya. Dur lan ittirmeyin. Bu arada ben 0.49'm um yani. I am the cure. falan diye dolaşıyor etrafta. Bir dakika şey oldu mu? Aa, kusu bokslar, tamam, kusu varmış. Evet, biliyorum. <gülüyor> Abi çok fena bir şey aslında bu. Gerçek olduğunu düşündün çok korkunç olmaz mı? Hani bir şey var. Önüne çıkan her şeyi yıkarak geçiyor ve her türlü sizi öldürüyor, parça pinçik yapıyor falan. Böyle bir şey sokakta falan olduğunu düşündünse yani bir kere yüzünü gördün mü bitti abi. her türlü öleceksin yani Hiçbir şey durduramıyorum <gülüyor> Nereye gitti lan Dur kafasına çıkalım kafasına çıkacağım bir dakika Kafasına çıkabiliyor muyuz? Hayır çıkamıyoruz Niye kafasına çıkamıyoruz? Lan bir durun çok hızlı benim karakter. Bu arada animasyonlarla falan oynayabiliyoruz gibi Geliyor map optimization aaa hmm. hmm. Açalım ya Uf, evet abi. Evet, böyle olsun. Böyle daha bir hoş oldu sanki. Değil mi? Böyle kapalı bir kutudaymışız gibi, labirentteyiz, harbi labirentteyiz gibi bir his veriyor. Karanlık falan böyle. Bir de iç kamerayı aldık mı? Yok, iç kamera çok kötü. Nerede oğlum bu? Şey yaptık ama ha, şuradan bakabiliriz. Evet. Şu an baya korkutucu bir atmosfer oldu ve evet ben tetiklemiş oldum şu an kendisini ve kaçıyorum. Çünkü peşimizden gelecek. Kapılardan falan geçip kapıları kapatabiliriz diye düşünüyorum ben. Ne diyorsunuz? Şunu da kapatalım. Kapan lan. Oğlum türlü yolunu bulur ya. Bir şey diyeyim mi? Bunun yapay zekası iyi. Geldi! Aa, tamam. Hala korkutucuymuş bu arada. Koş koş! Koş lan! Nerede şu an kendisi? Boşuyor mu? Hayır. Şurada büyük bir kan şeyi var bu arada. Kan gölümlü bir şey var. Burası ne, ne acaba? İlk başladığı yani oyun. Aa paraya para deme geldi. Hoş geldin dostum. Naber? Nasıl gidiyor? Biz de 0.96'nın yanına gidelim ve onunla biraz konuşalım çünkü ben I am the cure yani ben şeyim tedaviyim. Neredesin 96 Yine sayıları karıştırıyorum ben bu arada Oyun sesi fazla geliyorsa Veya az geliyorsa patlamış olurum Şu an bu arada Biraz daha kısıtım hadi Hadi biraz daha kısıtım Şimdi ne olduğunu bilemiyorum korktum Korktum Atmosfer daha korkutuş tabii de. Sesler mesler geliyor Bak buralarda yakın galiba şu Map Optimization'ı mı ne? Açtık ya. Ben hiçbir şey gözükmüyor. Abi etraf çok şey ya. İnsan stres oluyor yani. Burada mı lan? Evet. Herkes buraya toplanmış. haber? Dur kafama vurma. Hayır kafama vurma. Kafama vurma. Oğlum ben senden korkutucuyum bu arada. Yok lan değilim. Nereye gitti? Peşinden koşun. Buraya mı gitti? Çok hızlı koşuyor bu ya. Nerede oğlum? Bu kim lan? Pembe pembe geziyor. Vay, aa yerine getirmişler. Ne haber? Seha falan. Detail love diyor. Niye öyle diyor? Ah detayları açıp çok iyi. Style. Bir şeylerle oynadık ama hiçbir şey ifade etmedi gibi de aynı zamanda. Bu ne diyor? Orada bir şey yazı çıktı. Yazıyı göremedik ama. Haa detayları metayları açtık galiba evet. Şey oldu. Yok hoş bir şey olmamış. Neyse ben kaçıyorum. <gülüyor> ben kaçıyorum. orada arada bu çok hoş bir oyun aslında bakarsanız ya. Çünkü bir çoğunuzun bilgisayarı kasıyor ve... Yani. Okey yani. Nerede oğlum bu yine? Bak orada toplamıştım. Tamam böyle fazla insan ismi görünce gidiyorsun abi orada buluyorsun. Hadi biraz şey yapalım böyle. Ekranı kısıyorum şu an. Bu oyun hazırladığım kadar sıkıcıymış. Aslında birkaç arkadaşınıza girdiğinde o kadar şey of. Bak nasıl da parçalıyor ya. Bu arada artık YouTube'a geri döndük ve videolar tam gaz devam ediyor. Bu nedenle üye olabilirsiniz. Çünkü canlı yayınlarımız salon olacak. Bazı küçük serilerimiz olacak. Roblox dışı ve Roblox içerisinde olmak üzere. SCP vakfı ile alakalı bazı içerikler yapacağız. Bazıları bunların üyelere özel olacak. Ve bu yüzden üye olursanız güzel olabilir diye düşünüyorum ben. Para ya para deme abimiz de takip edelim. Pembe pembe ayakkabılar giymiş. Terlik mi ne o? Anne terliği gibi o biraz biliyor musun? Abi ışıklar falan çok iyi. Se ha. Uf parça pinçik yaptı yine. Atmosfer falan mükemmel. Bu arada yakında bir mikrofon almayı planlıyorum, kaliteli bir mikrofon. E, şu an benim sesimi aslında bir webcamden duyuyorsunuz, yani çok kaliteli değil. E, yakında böyle gayet kaliteli bir sesle karşınızda olacağım ekipmanlarımı falan yeniledim. Ee, gördüğünüz gibi kameramız e, bilasse 4K çekiyor ki ben 1080 60 kullanıyorum. Gerçekten yani şunu böyle daha kaliteli, kanlı versiyonunu falan yapmış olsak, böyle her yeri gerçekçi kanlar çıkıp böyle parça pinçik oluyor insanlar falan gibi düşünsek çok korkunç bir şey olabilirdi. Bir de böyle iç kameralı bir oyun olsaydı falan. Yani biraz yavaş yavaş gidelim ya. Bu an tadını çıkaralım. You don't own a no Biraz da biz mi tetikleseydik. Bu arada benim ben böyle kalabilirim ha. Ben tipimi beğendim çünkü simsiyah. Altta Sliter'ın pantolonu var mı arada çaktım hanenlik otur. O şu kişi çok şeymiş. Kendisi bayağı resmi takılıyor. Biz de bir o kadar res an resmiyiz. Resmiyetsiz bilmiyorum Türkçe şey ne Çok iyiymiş. Güzelmiş onu ben yeni öğrendim. Sırtına çıkıp kafasına çıkabiliyorsun daha sonra ayak attığında. Beni bir öldürseydin be. Hani bir ölseydik güzel olmaz mıydı? Hop hop hop. Ben yapacağım ben yapacağım. Ben, ben, ben, ben, ben, ben tetikleyeceğim. Evet ben yaptım galiba. O yüzden kaçıyorum. Bana gelecek değil mi o şimdi? Böyle tam geldiğinde fake falan atabiliyor muyuz böyle duvardan? Evet bak şimdi fake atacağım. Hop! Ay, yemedi <gülüyor> Yemiyor bu arkadaş öyle şeyleri. O halde video bitişi yapalım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Ee, abone de olursanız. Teşekkür yeni gelenler için söylüyorum. O halde kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.